Erzurum'dayız Ama ama Dün gece yar Hanesinde Yastığım bir Daşidi Dün gece yar seni de yassın bir daşidi altım çamur üstüm yağmur yine gelirim o şimdi aman aman aman aman aman ben yandım seni bilmem Bir tane kadar uliyorsa kenarı yol olur Bir tane kadar uliyorsa kenarı olur Buna bayram günü derler, dostla düşman bir ol.